Merhaba, 11. Avrupa Birliği İnsan Hakları filmi günleri kapsamında gösterilen nosema filminin söyleşisine hoş geldiniz. E, Filmin yönetmeni Etna Özbek ile birlikteyiz. Merhaba Etna. Merhaba. E, öncelikle No e, Avrupa Birliği İnsan Hakları filmi günleriyle paylaştığınız için teşekkürler. E, ayrıca bizi kırmayıp bu söyleşiye vakit edin için teşekkür ederim. E, no Diril e, ailesinin gündelik yaşamlarına tanık olurken yaşadıkları e, Mer köyünde de e, ve bulunduğu coğrafyada aslında 10 yıllardır yaşananları da Önce satır aralarında ve filmin sonunda sanırım Hürmüz ve Shimoni Diril'in oğlu Remzi Diril'in ses kaydından öğreniyoruz. Seni Diril ailesinin merkezine alan bir film yapmaya iten neydi? İstersen bununla başlayalım. Tabii ya aslında ben bu proje ilk başladığımda sadece Diril ailesiyle ilgili proje değildi. Güneydoğu'da boşaltılan köylerle ilgili yani köylere dönüp arıcılık yapmaya başlayan insanlarla ilgili belgesel yapıyordum ve üç köy vardı. Köylerden bir tanesi Tatvan'da bir Kürt köyüydü, bir tanesi de Tunceli'de bir Zaza köyüydü. Diril ailesi de Şırnak'ta bir Hristiyan köyü, yani öyle bir üçleme şeklinde düşündüğüm bir projeydi. Çekimlerine 2019, Temmuz ayında başladım sanırım. Dirillerle de Ekim 2019'da çekim yaptım. Ve yani ben çekim yaptıktan üç ay sonra böyle korkunç bir olay yaşandı. Bu yaşanınca ben onların hikayesini başka köylerle birlikte anlatmanın çok doğru olmayacağına karar verdim. Ve bu şekilde bu film yapıldı. Yani aslında farklı bir proje olarak başladı ve buraya geldi diyebilirim. Anladım. Yani biraz süreç belirledi filmin çerçevesini diye anlıyorum. Peki daha önce planladığın diğer köylere ilişkin çekimler yapmış mıydın ya da Tekrar yapmayı düşünüyor musun? Aynı konuyu ele alan başka filmler yapmayı düşünüyor musun? E, yapmıştım. Yani aslında en son çekim yaptığım köy e, Meerköy'ydü, Kovan Kaya Köyü. E, diğer köylerde çekim yaptım, hatta sonra devam da ettim. Ama e, şu an aslında Dirili Ailesi'nin, bütün ailenin hikayesini anlatan uzun metraj üzerine çalışıyorum. Çünkü bana Noseva'da biraz eksik kalmış şeyler var gibi geliyor. Yani en azından ailenin hikayesinin devamını anlatmayı... İstiyorum, şu an daha çok ona odaklanıyorum. Hı hı. Ee, te tekrar aslında hani bıraktığın yerden ben de devam edeyim. Ee, ben de filme, biraz hız dönüp filmle dair konuşalım istiyorum. Ee, filmdeki diyaloglardan, e, ailenin kendi arasındaki diyaloglardan e, seni ve elindeki kamerayı e, yabancı olarak görmediklerini düşündüm. E, bunun için, hani bu zordur, yani belgesel e, çekerken özellikle <gülüyor> işte orada insanlarla birlikteyken hani onların olağan gündelik yaşamları içinde olan dağaranışlar sergilemeleri nasıl mümkün oldu? Köyde aileyle birlikte ne kadar vakit geçirdin? Aslında bu çok enteresan bir durum çünkü aslında çok vakit geçirmedim. Sadece bir hafta oradaydım. Ve yani ilk çekim yapmaya başladığım andan itibaren o kamerayla o yakınlık kuruldu. Yani açıkçası bu ya yani benim yaklaşımla ilgili olabilir. Belki de onlar olacaktır açıklardı yani böyle bir şeye. Yani tamamen kendiliğinden gelişmiş bir, bir durum. Yani çok uzun zaman ayırarak da olmadı. Zaten köye gitmek çok zor ee, ve ben hani çocukları birlikte gidebildim. Tek başıma gitmem pek mümkün değildi. Ya o yüzden çocuklar orada ne kadar kalıyorsa ben de o kadar kalabildim. O da bir haftaydı. Yani bütün çekimler bir hafta doldu ama ben de düş yani çok ciddi bir doğallık olduğunu hatta işte belki aileden biriymişim gibi hissediliyor. yani Belki o seviyede bir doğallık var. Ama o tamamen bizim aramızdaki iletişimin o şekilde gelişmesinden kaynaklanıyor. Yani açıkçası ben diğer çekim yaptığım yerlerde de bu yani bu tarz bir yakınlık kurabildiğimi düşünüyorum. Yani biraz belki benim yani belgeselci olarak yaklaşımdan kaynaklanan bir durum. Bunun evet, için de ayrıca bir tebrik etmek gerekiyor bence. Senin dediğin gibi bu e... Gerçekten yani ailenin bir ferdiymişsin gibi hissettiriyor e, filmi izlerken aranızdaki iletişim. E, yani aslında hani, di, Diril ailesinin gündelik yaşamlarını izliyoruz. E i̇şte bal kesmeleri, keçi e, sağmaları e, vesaire. Yani gündelik işlere ilişkin e, görüntüler var filmde. E, ama sıtır aralarında da işte on yıllardır o coğrafyada yaşananlara ilişkin bazı bilgiler ediniyor izleyici. 80'lerin sonundan başlayarak işte hem Meğer köyü, hem de aynı bölgedeki birçok köyün defalarca boşaltıldığını, e, yakıldığını ve bombalandığını öğreniyoruz. Hani, e, sanırım Merköyü köyü yine filmden anladığım kadarıyla hastanesi dahi olan e, büyükçe bir yerleşim zamanında. Fakat artık boşaltılmış, çok az sakinin olduğu e, bir yerleşim yeri. Drill ailesinin tekrar tekrar köye dönmeye e, iten, köye dönme motivasyonlarını sağlayan şey Nedir hani oraya ait hissetmelerin ötesinde göçtükleri yerlerde yaşadıkları problemler veya bir şekilde ayak uyduramaları, oradaki yaşama buna ilişkin söyleyeceğim bir şey var mı? Ya ben aslında ayak uyduramadıklarını düşünmüyorum. Ya yani bana tamamen ya yani Hürmüz Dilin ya yani Hürmüz Dil ben biraz mitolojik karakter gibi görüyordum diyebilirim yani çok ben yani böyle karşılaştığımız insanlar. Gibi biri değildi bence gerçekten bir nostalji hissediyordu ve hani köyüne, neyse yani köyünün o eski güzel günlerine dönmeyi çok istiyordu. Bence hani herhangi bir yere ayak uyduramaktan çok o toprağa bağlılık ve hani orayı tekrar yaşartma o sevgiden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani hani şey mesela işte defalarca dönüyorlar ve sanırım kısa dönemli seyahatlerle orada bir süre çadırda yaşayarak. İşte evlerini tekrar inşa ediyorlar fakat yine aradan bir zaman geçiyor ve döndüklerinde evlerin işte soyulduğunu, tahrip edildiğini, hem sanırım coğrafi koşullar ayının eve girmesinden de bahsediliyor. Bir hırsızlık soygun durumu da söz konusu. Hani buna rağmen bu motivasyonu inancı kaybetmemek ve her seferinde tekrar dönmek de gerçekten senin e, hani Hürmüz Dirli'yi atfettiğin mitolojik karakterin e, neden demek istediğini anlıyorum aslında. Bunları da düşündüğümde e, Hürmüz Dirli'yi mitolojik karakter olarak görüyorum derken. E, Hürmüz ve şimoni Diril e, işte 2020 yılının Ocak ayında kayboluyorlar. Ve bir süre sonra şimoni Diril'in e, cansız bedeni bulunuyor maalesef. E, Remzi Diril'in anlattıklarında ses kaydında filmi daha sonra ekleme, işte, başta da anlattığın gibi daha sonra eklemeye karar verip hani e, Nosemayı biraz diğerler, diğer köylerden, diğer anlatmayı düşündüğüm filmlerden ayırıyorsun. E, ya yani bu soruyu sorup sormamakta tereddüt ettim ama e, hani bu olay seni ve aslında ailenin kalanını nasıl etkiledi bunu da sormak istedim. Yani ben yani benim için gerçekten Hürmüz dil yani ben özellikle Hürmüz Dilirle çok yoğunlaşmıştım çekim yaparken, yani biraz onun o nasıl diyeyim ya onun karakterinin derinliğine çok çekildiğim için biraz daha fazla onunla ilgilenmiştim. Ne yazık ki şu anda çok üzüldüğüm bir durum bu. Şimuni dirili yeterince çekmediğimi düşünüyorum. Ee, ya yani O yüzden yani ben hala benim için çok, bilmiyorum, özel bir insan. Yani özel insanlar, özellikle Hürmüz çok özel bir insan ve yani çok kalp kırıcı gerçekten. Ya yani Hala çok üzülendiğim bir olay ya onun dışında ya yani benim ailem de onların hayranı oldu tabii film izledikçe ve başka görüntülerini de izledikçe yani biz ciddi bir hayranlık duyuyoruz sürümüz ve şimdi dirili çiftine yani o yüzden çok yakın bir insanı kaybetmiş gibi hissettik ama yani ya yani de insan kendini yani çok ciddi bir sorumluluk hissediyorsun yani o onları son görüntülerini çeken kişi olarak ya yani o hikayeyi doğru şekilde anlatmakla ilgili ve hani iyi yerlere getirmekle ilgili ciddi bir sorumluluk hissediyorsun hissettim yani hani uzun süre belki bazı kalp kırıklıkları da yaşadım. Yani işte festival süreçlerinde her şey istediğin gibi gitmeyebilir. Gitmediği zaman hani hikaye yetince ya anlatamadım diye kendimi suçladığım oldu. Yani hani öyle zorlu bir dönemdi. Özellikle hani tabii aileye ben bu film yapmak istiyorum, yani bu şekilde yapmak istiyorum diyebilmem de birkaç ay sürdü. Hani onların yaşadığı korkmuş durumun hmm. içinde yani böyle bir şeyle kolay kolay gidemedim onlara. Ve tabii yani artık yani böyle bir paylaşım gelişince yani çocuklarıyla şu an aramızda o da hiç yani bence hayal edilemeyecek bir bağ oluşturuyor. ya yani öyle bir hmm. tabii çok duygusal ve karmaşık bir süreçti diyebilirim. Ee, başın sağ olsun demek isterim ee, ve hani anladığım kadarıyla e, Dilal ailesini odanı alan başka bir e, film yapmaya seni Nihat'ın de e, yine aynı e, durum diye tahmin ediyorum. Film ilk gösterimini İstanbul Film Festivali'nde yaptı evet. diyebiliyorum ve belgesel yarışmasında da mansiyon ödülü kazandı. Hı hı. Yurt dışı ise Kasım ayında en önemli film festivallerinden belgesel film festivallerinden biri olan Itfada uluslararası sanstarlardan belgesel film festivalinde yaptı. Her iki festivalde aslında özellikle Hollanda'da izleyicinin tepkisinin oradaki filmi izleyen izleyicinin tepkisinin ne olduğunu merak ediyorum, söyleşiler sırasında. insanlar çok ilgiliydi. Yani hikayeyle çok ilgilendiler ve hani gerçekten etkilendiklerini hissettim. Yani film çıkışlarında, söyleşilerden sonra da hani bize yaklaşık filmden gerçekten çok etkilendiğini, filmi çok beğendiğini söyleyen insanlar oldu. Onun dışında programcılardan bazılarıyla konuştuğum zaman hani bizim filmden özel olarak aralarında bahsedildiğini duydum. Öyle sevmişler gerçekten onu söylüyorlardı. Ve ilginç bir programlama yapmışlardı aslında çünkü benimki kısa metraj, bir tane daha kısa metrajla birlikte gösterildi ve çok önemli iki yönetmenin filmi, Lead Me Home, Pedro Kos ve John Schenken filmi ve onlar çok deneyimli belgeselciler. Bir film, Netflix filmiydi ve şey, onlarınki böyle çok yüksek bütçeli işte ne bileyim yani tamamen farklı bir tarzı var yani o yüzden ama onların filmde Filmin teması da evsizlik temasıydı ve ben neden iki film birlikte gösterdiklerini anlayabildim ama ilk gördüğüm zaman böyle insan tabii şaşırıyor yani hani böyle bir filmle birlikte gösteriliyor ile ilgili. Ama sonra mesela bizim işte e, premierde introduction yapan e, itfa görevlisiyle konuştuğumuz zaman hani mesela bizim filmimizin aslında o tarzı, e, nasıl söyleyeyim, şu an İngilizce bir kelime kullanacağım, e, challenge ettiğini söyledi ve bu benim için hani hmm. çok gurur verici bir şey oldu. Yani çünkü, çünkü gerçekten demek ki yani benimki tamamen kendi başıma neredeyse yapılmış film. Yani hani en başta benden başka kimse yoktu. Daha sonra işte Kurgucum, Özgür Can Uzun Yaşa'nın dahil olmasıyla tabii biraz daha böyle bir grup çalışması şeklinde. Yani daha böyle kolektif bir işe dönüştü diyebilirim. Yani o yüzden hani benimki tamamen böyle do it yourself bir film olarak başladı. Hani böyle bir filmde birlikte gösterildiği zaman yani özellikle ben bu noktada itfayı da çok takdir ediyorum. Yani hani bence çok, nasıl söyleyeyim, bazı şeylerin ötesini görebilen bir festival olduğunu düşünüyorum. Öyle yani güzeldi şeyi, oradaki karşılanması. Umarım uzun bir yolculuğu olur filmin. Hem film için hem de tekrar bu bize vakit Anakitayız'ın için teşekkür ederim. İzleyicilere söylemek istediğim bir şey yoksa burada noktalayabiliriz. Ben de şunu söylemek istiyorum gerçekten harika bir program yapmışsınız geçen gün program bakarken ben çok gurur duydum yani bu filmlerle birlikte gösteriyor olmaktan ben çok teşekkür ederim bize teşekkür ederiz umarım e, bol bol film izleyebilirsiniz Şan, şansı durursun teşekkürler olursun.